Üçel Otogaz'dan herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Bugün konumuz Peugeot 307 veya kaçakları. Şimdi ee, biliyorsunuz ki araç birçok parçadan oluşuyor, mekanik ve elektronik olarak. Ve bir sıkıntı olduğu zaman genelde mekanikerler ee, en ufak bir problemde dahi LPG'ciye yönlendiriyorlar arabayı. Biz de LPG'ciler olarak arızasını buluyoruz. Ki bu arızaların %90'ı LPG kaynaklı değil. Eee, arızayı müşteriye söylüyoruz. Müşteri gidiyor, tamircisine söylüyor, mekanikere söylüyor ve mekaniker de bu arızayı yapıyor. Buraya kadarki yaşadığımız en büyük sıkıntı da buradan kaynaklanıyor zaten. Çünkü bazen e, biz arızayı buluyoruz ama mekaniker ısrarla bunun LPG'den kaynaklı olduğunu söylüyor. Ve müşteri mekaniker ve LPG'ci arasında gidip gelmek zorunda kalıyor ki bu da müşteri için iyi bir durum değil. Biz de müşteriyi aradan çıkarmak istedik. Çünkü arızaları bulduğumuz zaman e, mekaniker arıza aramadan... Onarımını yapıyor ve para kazanıyor. Burada da etik olarak bir yanlışlık var. Çünkü arzayı bulan biziz. O yüzden artık 3er ailesi olarak mekanik ve elektronik sıkıntılarda direkt müdahale ediyoruz. Konu olan 307'imizin de sıkıntısı araç tekliyordu. Teklediği için de biz kontrollerini gerçekleştirdik ve buji yataklarına bu araba yağ dolduruyor. Yağ doldurduğu için de ateşlemeyi bu değil yağdan kaynaklı olarak kısa yoldan yapıyor ve araç tekliyordu. Biz de yağ kaçaklarını gideriyoruz. Pipo yataklarına neden yağ olduğunu bulduk ve bu sorunlarını gideriyoruz. Sökmüşken eksantrik keçelerinde de ufak bir sızıntı vardı. Keçeleri de değiştireceğiz. Müşterimiz sorunsuz bir şekilde aracını kullanacak. Burada tekrar söylüyorum en büyük sıkıntımız biz LPGC olarak ee, arızayı buluyoruz. Ama bulduğumuz arızayı yaptıramıyoruz. Doğal olarak da biz artık üçel olarak çok ağır olmayan mekanik onarımları da gerçekleştiriyoruz. Üçele gelerek yağ bakımlarını, mekanik ön süspansiyon bakımlarını yaptırtabilirsiniz. Bu konuyla ilgili artık müşterilerimizi tamci ve depeci arasında yormayacağız. Herkese iyi günler.